Gördüğünüz bu resim ünlü matematikçi ve fizikçi Isaac Newton'a ait. Sağda da ünlü ama Newton kadar ünlü olmayan filozof ve matematikçi Gottfried Leibniz'in bir resmi var. Leibniz, Newton'ın çağdaşı yani aynı devirde yaşamışlar. Bu iki adam kalkülüsün kurucularıydı ve en önemli çalışmalarını 1600'lerin sonlarında gerçekleştirmişlerdi. Burada da Hüseyin Bolt var. Evet, hepiniz tanıyorsunuzdur. Jamaikalı Sprinter ve bu aralar formunun bayağı zirvesinde. 2012 yılında bugün için yeryüzündeki en hızlı insan, hatta gelmiş geçmiş en hızlı insan da denilebilir. Aralarında hemen ortak bir özellik bulamamış olabilirsiniz ama aslında hepsi diferansiyel kalkülüsün temel sorularından birini kafaya takmış durumdalar. Soru şu, bir şeyin anlık değişme hızı. Usain Bolt ne kadar hızlı koşuyor? Son 1 saniyedeki ortalama hızı ya da gelecek 10 saniyedeki ortalama hızı değil. Tam şu an şu saniye ne kadar hızlı koşuyor? Soru bu. İşte diferansiyel kalkülüs bundan yani anlık değişim oranından ibaret. Buraya yazalım. Newton'un diferansiyel kalkülüs için bulduğu terim flüksiyon yöntemidir. Evet süslü bir kelime flüksiyon. Ama önemli olan o anda ne oldu? Yani anlık şeyler. Yapacağımız şeyin cebirle neden kolayca çözülemediğini şimdi size bir grafik çizerek anlatacağım. Evet, bu eksen üzerinde y eşittir mesafe diyelim. Evet, y eşittir mesafe dedik. Şimdi zamanı yazalım. Zaman içinde x diyelim. x eşittir, x eşittir zaman. Eğer Hüseyin Bolton mesafesini zamana oranlarsak, Sıfırdayken henüz hareket etmemiş, yani şu çizdiğim noktada duruyor olur ki, hepiniz Bolt'un 100 metreyi 9.58 saniyede koşabildiğini biliyorsunuz. Bu mor noktanın da 9. saniye olduğunu varsayalım. Bu noktada 100 metreyi koşmuş olacak, yarışı bitirmiş olacak. Bu bilgiyi kullanarak da Bolt'un ortalama hızını bulabiliriz. Ortalama hızı da mesafedeki değişim bölü zamandaki değişimdir, değil mi? Elimizdeki değişkenleri kullanalım. Y mesafe, x de zaman olduğuna göre y bölü x yazabiliriz. Bu noktadan o noktaya x'te olan değişiklikler size cebirden de tanıdık gelecektir. Şu çizdiğim iki noktanın arasındaki çizgi ise eğim. İki noktayı bağlayan bir çizginiz varsa bu çizgiye eğim diyebiliriz. Mesafedeki değişimi buraya yazalım. Y eşittir 100 metre. Zamandaki değişim de buraya yazalım. Yani x eşittir 9.58 saniye. 0'dan başlayıp, 9.58. saniyeye ilerlemiş olduk. Bunu dikey değişim bölü yatay değişim diye de yazabiliriz. Bu terimleri Cebir dersinde de duymuşsunuzdur, eminim. 100 metre bölü 9.58 saniye diye hesaplayalım. Evet, 100 bölü 9.58. Eğimde kısaca, bu iki nokta arasındaki değişimin oranı oluyor. Ya da ortalama değişim oranı da denilebilir. Evet, takip ettiyseniz buradaki birimlerin hız birimleri olduğunu fark etmişsinizdir. Evet, yönünü de belirleseydik vektörel hızını da vermiş olacaktık. Hesap makinesini çıkarayım ve kaç olduğunu bulalım. Şimdi, evet, hesap makinesini ekrana açıyorum. 9.58 saniyede 100 metre koşmuş. Evet, böldüğümüzde yaklaşık olarak 10.4 ediyor. Evet, yaklaşık 10.4 birimde metre bölü saniye. Bu da ortalama hız olur. Bizim bulacağımız şey ise ortalama hızın anlık hızdan farklı olup olmadığı. Verilen herhangi bir zamanda koşulan hızdan farklı olup olmadığı. Yani ne kadar hızlı olduğunu görmek adına evet hesap makinemizi yeniden çıkaralım ve metre bölü saniye cinsinden olacak bu Bolt'un Bolt'un saatte kaç metre gittiğini hesaplamak istiyorsak da bakalım ne oluyor. Bir saatte 3600 dakika olduğuna göre, demin bulduğumuz rakamla çarparız. Yani, Bolt, 3600 kere bu rakam kadar koşacak. Evet. Yani Bolt, bir şekilde hızını bozmadan 1 saat koşmaya devam edebilse, ki zor bir şey, saatte yapacağı hız budur. Eğer saatte kaç mil gidebileceğini sorarsanız da, tam olarak emin değilim ama, sonuç kabaca 1600 gibi bir şey olur herhalde. Yani 1 milde 1600 metre var, o zaman 1600'e bölelim. Evet, 23 civarlarında bir şey çıkıyor. 23'ten biraz fazla bir şey çıkıyor. Yani yarım milde 23 metre. Bu da yaklaşık olarak şöyle yazalım. Yaklaşık olarak 23 buçuk mil bölü saat. Evet, yan tarafa geçeyim. 23 buçuk mil bölü saat. Evet. Bir arabaya göre çok hızlı değil ama tabi bana göre çok hızlı. 23 buçuk mil bölü saat. Evet, bayağı hızlı koşuyor arkadaşımız, değil mi? Bunun anlık hızdan farkını anlamak için de mesafe ile zaman ilişkisini düşünelim. Bolt başladığı an en hızlı haliyle başlamış olmayacak. Yani silah ateşlendiğinde daha anca hızını almaya başlıyor olacak. Bir anda 23 mille koşmaya başlamayacak. Önce hızlanması gerekecek. Başta biraz daha yavaş koştuğu için eğimi ortalama eğimden biraz daha aşağıda olacak. Yani daha yavaş başlayacak ve gittikçe hızlanacak. Eğim de aynı şekilde gittikçe daha dik olacak, yani gittikçe daha da yukarı çıkacak. Sonlara doğru da belki yorulmaya başlayacak ve o zaman da eğim biraz düzleşecek. Kısacası, Bolton koşusunda zamanla hızın ilişkisi böyle bir şey olacak. Burada hesapladığımız şey, zamandaki değişimin ortalama eğimi. Eğimin sürekli değiştiğini koşunun her saniyesinde görebiliriz. Başta daha yavaş bir değişim oranı var. Bolt hızlandıkça, mesafedeki değişim oranı, kabaca ya da buna, buna tanjant çizgisinin eğimi olarak da bakabilirsiniz, bu nokta ortalamadan daha yüksek. Ve yine yavaşlamaya başladığında, ortalaması saatte 23,5 mil olacak. Bu arada öğrendiğime göre, Hüseyin Bolt'un anlık hızı, hatta anlık hızının zirvesi, demek daha doğru olur, saatte 30 mile yakın. O zaman buradaki eğimde saatte 23 mil ya da şöyle bir şeyler olması lazım. Ama koştuğu 9.58 saniyedeki en hızlı anı saatte 30 mile yakın. Çok da kolay bir hesap değil. Siz de yaklaşık eğimi bulmaya çalışabilirsiniz. Önce y'deki değişim bölü x olarak yazıp, şu an size gösterdiğim gibi x'teki değişime karşı y'deki değişim ne kadar olur? Evet, eğim bu şekilde bulunabilir ama sonuç kesin değil. Tahmini olacaktır. Çünkü burada da gördüğünüz gibi eğim sürekli değişiyor. Bize asıl yardımcı olacak şey, x'teki değişimin giderek azalmasıdır. O zaman çok daha kesin bir sonuç elde edebiliriz. y'deki değişim de gittikçe azalmaya başlayacak. İşi daha da derinlemesine çalışacak, daha dikkatli bir şekilde çalışacak olursak, limiti delta x sıfıra yaklaşırken alabiliriz. Delta x, yani y'deki değişim bölü x'teki değişim. Bu şekilde anlık değişim oranına yaklaşmış olacağız. Buna ayrıca eğrinin anlık eğimi ya da eğrinin o noktadaki tanjantının eğimi de denebilir. Kalkülüs terminolojisini kullanacak olursak buna türev diyebiliriz. Yani anlık eğim türevdir. Türevin gösterim biçimi de dy bölü dx'dir. y harfini en başta bu yüzden saklamıştım. Peki bunun diferansiyel kelimesiyle nasıl bir bağlantısı var? dx ve dy diferansiyeldir. Bunu anlamanın bir diğer yolu da y'deki ve x'teki son derece küçük değişimlerdir. y'de ya da x'de çok çok küçük değişimlerle anlık eğimi bulabilirsiniz. Bu örnekte de Hüseyin Bolt'un anlık hızı tam şu gösterdiğim noktada bulunabilir. Buraya ise öyle istediğimiz gibi sıfır yazamayız. Sıfırla çarpılan her şey sıfırdır. Eğer x'teki değişime sıfır dersek sonuç tanımsız olur. Yani sıfırla bölemeyiz ama sıfıra yaklaşınca limitini alırız. Bir sonraki videolarda limiti detaylı bir şekilde anlatacağım. Hoşçakalın.